Aile kavramı çok önemli. Benim için aile kavramı çok tamam. önemli. Benim büyüdüğüm aile çok önemliydi. Anne baba öyleydi. Ben annemle babamın hiçbir zaman ee, yüksek sesle birbirlerine tartıştıklarını, bağırdıklarını asla duymadım. Ee, bana göre e, sevgiyle büyümek gerekiyor. Tabii. En güzel doyuran duygu insanı sevgi diye düşünüyorum. Ben Tabii. onu çok fazlasıyla Doğru. yaşadım. İşte, sevildiğin ifade evet. edilirse. Evet. evet. Buna, evet. E, sevgi evet. dilleri diyoruz. Mesela evet. sevgi, sevgi dilleri çeşit Doğru. çeşit. Evet. Şimdi bir... Ailede sizin mesela ailenizde sevildiğin ifade edilerek hı hı, evet. belki sarılarak <gülüyor> belki kucaklanarak gösterildi hı hı. ama eşiniz size bunu ifade etmezse siz... Değersiz, sevilmiyor gibi hissedersiniz. Evet. Onun gidip yakasına yapıştığımızda hı. bu kızı niye sevmiyorsun? E ben onun için işte çalışıyorum, şunları aldım, bunları evet. aldım diyor. Bu da bir sevgi dili. Demek ki, ki o alarak sevgisini, gösteriyor. yöntemini gösteriyor. Evet. Belki de onun babası hı. hiç ona seviyorum demedi. Hadi ayıkla hı hı. pirincin taşını. Ama o seansları geldiğinde hı hı. bakın e, sevgi dille de söylenebilir. Başka bir danışanımdan biliyorum sevgi dillerini farklı farklı kullandığımızı şöyle anladım. Adam sev, eşine sevdiğini söyleyip eşini aldatan bazı erkekler yüzünden evet, kendini kapatmış sevgisini gömmüş kimsenin haberi yok. Karısı da yırtınıyor. Sevilip sevilmediğini günlerce her gün soruyor. O da sevgi söylenmez, sevgi açıktan söylenmez gibi kendini kapatmış. Eşinin istediği bir kelime seni seviyorum. Bu kadar. Ama o ne yapıyordu? Bunu söylemek yerine gömüyordu. O eşini aldatan... Erkeklere tepki olarak sevgiyi çok özel bir yerde tutuyordu ve kimse ulaşamıyordu. Ha -ha. Sadece kendisi biliyordu. Oo. Sevgisini nasıl gösteriyordu? Oo, i̇şte fedakarlık yaparak, eşinin istediklerini alarak, gezerek. Hı -hı. Halbuki ben dedim ki bundan sonra eşine bunu ifade et. Evet. O yani, ruhun okşanmasını istiyor. E, kesinlikle. Başka bir şey istemiyor. Tamam bu ona Hı -hı. yarayan bir metot. Evet. Sen Hı -hı. işte... Ee, hani yurt dışlarına uzun tatillere o kadar gerek yok. Hı hı. Yani evet. şuradan şura evet. götür, parka götür evet. ama seni seviyorum de. Evet. O kadar.